selam balık arkadaşlarım şengülü sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili balıklar nasılsınız güzel kalpli balıklarım benim iyi misiniz inşallah iyisinizdir sevgili balıkçıklarım benim sizler için her zaman aylık çekerdim bu kez içimden geldi şöyle masayı dolduracağım yıllık çekeceğim sevgili balık arkadaşlarım yıllık olarak 2020 yılının 12 aylık sürecinde benim sevgili balık arkadaşlarımın istekleri gerçekleşecek mi tabi ben sizin hayalinizi isteğinizi bilemem ama Temel hayalimiz temel ihtiyaçlarımız neymiş hayattan beklediğimiz kafama göre onları yazdım buraya ona göre kartlar açarak bakacağım sevgili balık arkadaşlarımın kaderine tabi bu arada kartlarımı kararken sizleri çay aşk hayatınız kanalıma bekliyorum benim güzel kalpli balıkçıklarım kadersiz bahtsız balıkçıklarım çay aşk hayatınız kanalıma da bunları hallettikten sonra yıllıkları yükleyeceğim aşk hayatımdaki istekleriniz gerçekleşecek mi? çay falıyla karşınızda olacağım sevgili balıklar güzel balıkçıklarım benim şimdi açılımımıza dönelim ne yazmışım başa temel ihtiyacımız olan aşk değil mi canlar önce kalp mutluluğu önemli bizler için sevgili balık arkadaşlarımın evlisiniz bekarsınız sözlü nişanlı ya da eksiniz küssünüz platoniksiniz hiç fark etmiyor Hepiniz için geçerli 2020 yılında güzel bir aşk hayaliniz var değil mi gerçekleşecek mi hadi bakalım hmm, arayış için neler sabredeceksiniz sevgili arkadaşlarım sabırla güç oluşturacaksınız mutluluğu yakalamak için amma ve lakin tabii ki bütün balıkların kaderi bir değil arada böyle yalancılar mutlaka çıkacaktır sana aşığım Senden hoşlandım, etkilendim, gel çıkalım gibi yalana dolana, yalancı tiplere dikkat edelim. Bizi yıkıma uğratabilirler sevgili balıklarım benim. Herkesin kaderi bir değil değil mi canlar? Hadi bakalım ardından bakın değişimler geldi. Güzellikler gelecek, tutuculuk gelecek. Yalancılara itibar etmezseniz sabırla beklemeyi bilirsen sevgili balık arkadaşım, Gerçek insan gelecek karşınıza gerçek aşkı çekeceksiniz ve bunu çekmekle de kalmayıp hem o insanın desteğini göreceksiniz hem de bu sizin aşkınız evlilikten söz eder bu kartımız evliliğe doğru gidecek daha sağlam yere gidecek yok böyle bir şey gerçek ciddi söylüyorum ya hemen yoluna çıkan herkese kapılma sabret diyor bakın bunlar sadece bizlere anlatım değil Örnektir sevgili arkadaşlarım bir yerde de zekayı çalıştırmak lazım değil mi mantığa göre hareket etmek lazım hayatın insanların durumu belli herkes bir değil kişi belki benimle gönül eğlendirmek istiyor öyle her yoluma çıkan merhaba güzelim diyene kapılmak olur mu veya merhaba yakışıklı diyene kapılır mı böyle bir şey yok sağlam gerçek aşk istiyorsan sağlamını seçeceksin güzel kardeşim sabredeceksin sabırla yapacaksın bunu geçmişin yalancıları geçmişte sizi üzen kıran gereksiz aşklar geride kalacak kurumuş topraklarınızda çiçekler açacak elinizden tutup sizinle ebediyete gidecek evlilik yapacak gerçek aşklar hayatınıza gelecek evli de olsanız olay gerçeğe dönüşecek sevgili arkadaşlarım bir şekilde bir şeyler değişecek hayatınızda yeter ki sabretmesini bilin çok fırsatlarda yakalayacaksınız bununla alakalı sevgili balıklar şimdi evlisiniz evliliğinizin daha güzel yere doğru gitmesini istiyorsunuz veya da kısmet bekliyorsun evlenmek istiyorsun 2020 yılındaki hayalin evlilik sevgili balık gerçekleşecek mi bakalım hmm, çok güzel haberler evet kısmet haberleri var çok güzel bu da çok güzel kısmet haberleri üstüne. Sevgili balığım, e şimdi geldi 3 kişi 5 kişi. Haber, ne yapıyorsun? 3'ünü e 5'ini seçemeyiz ki benim sevgili balık arkadaşım ne yapacak, düşünecek, taşınacak. Kendisi için gerekli olanın elinden tutacak, gereksizlere sırtını dönecek. Başarılı bir şekilde zafere doğru, evliliğe doğru gideceksin sevgili balık güzel geldi çok güzel geldi sevgili arkadaşım tutuculuk başarı demektir bakın güzel evlilikler yolunuza çıkacak hadi bakalım kısmetler bol sizde 2020 yılında sevgili balıklar buraya ne yazmışım araba yazmışım araba hayali olan balık arkadaşlarımın hayali gerçekleşecek mi araba almak istiyorsun değil mi sevgili arkadaşım hadi bakalım Evet, biraz sıkıntı olabilir. Biraz ya sıkıntısız hayat var mı yok? Biraz sıkıntılar olabilir sevgili balık arkadaşım. Burada geriye bakış yapıyorsun. Bu bakışta ne diyorsun? Ah, şu sıkıntılardan bir türlü arınamadım. Bir türlü şu talih yüzüme gülmedi. Gibi artı son olarak da kendini kayıp da hissediyorsun. Bismillah daha birinci kart bu. Öyle hemen karamsarlığı, kapılma, geçmişi örtü çekeceksin Geçmişi örtü çekeceksin. Sıkıntılar bitecek dur bakalım. Aracın istediğin arabanın etkisi altındasın. Sevgili balığın sıkma canını sürpriz geliyor. Sevgili arkadaşlarım bir şekilde şimdi yüzde elli yüzde ellilere ayıracağız bunu. Görüyorsunuz burada bir insan yanlarında iki tane dilenci. İki dilenciden birine iki tane verirken bir diğerine üç tane veriyor. Şimdi bir de burada böyle bir şey var araç almak isteyen araba hayali olan benim sevgili balık arkadaşımın bazı balıklarına burada az yardım eli uzanacak demektir bazı balık arkadaşlarıma daha fazla yardım eli uzanacak demektir şimdi sizin çalıştığınızın çalıştığınız patronların tamamını bir araya topladığımızda sevgili balıklar hepsinin görüşü fikirleri kalpleri bir değil değil mi evdeki eşlerimiz de bir değil sizin anne babanızla benim annem babamla bir değil benim annem babam vermiyor yardım etmiyor örneğin sizinki az da olsa veriyor öyle farz edelim bakın yine %50 %50 geldi gördünüz mü bazı araba alma hayali olan balık arkadaşlarıma destekler yağacak %50'sine arka dönülecek işte buyurun nasıl birbirini takip ediyor İşte bunu anlatmaya çalışıyorum sevgili balık arkadaşlarım herkesin kaderi bir değil ee, bu da böyle bir şey. Etki altındasınız sevgili balıklar. Burada arkası dönülmüş olan, yalnız kaldın ya hani sevgili balık arkadaşım. Yalnız kaldın ne yapıyorsun sen de etki altındasın. Bir anda hata geçtin. O aracı elde etmek için birilerine patronun olabilir. Dost zannettiğin biri olabilir. de de olabilir. Tanıdığın herhangi birine. Kupa uzatabilirsin gel bana yardım et çözüm arayacaksın çözüm aracı alabilmek için çözüm arayacaksın çözüm yolları arayacaksın sevgili balık sevgili balık arkadaşım bunu yaparak bir şeyleri kendine çekeceksin çok güzel geldi acele etme bir şeyleri askıya al diyor İlla da o aracı istiyorsan yalnız mı kaldın sana sırt mı döndüler acele etme yavaş yavaş akılla zeka ile bir şeyleri kendine çektiğinden gücü oluşturacaksın diyor. Sevgili araba hayali olan balık arkadaşlarıma onu da tamamladık. O da tamam bir şekilde bir şeyleri kendinize çekeceksiniz. Ev hayali olan 2020 yılında acaba ev alabilir miyim? Keşke ev alsam diyen balık arkadaşlarım ev alacaklar mı? Aman Allah'ım ne kadar güzel. Daha birinci kartta ev sürprizi geldi. Gelecek sürprizi geldi sevgili balıklar. İşte bu. Çok güzel sevgili arkadaşlarım birilerinin hükmüyle sizi yönlendirmesiyle anne baba olabilir kaynana olabilir bir dost zannettiğiniz bir babane dede gibi her an herkes olabilir dost bildiğiniz bir arkadaşınız bir büyüğünüz olabilir sizi yönlendirmesiyle bakın sürprizli geleceğe doğru dört değnek bir evden söz ediyor sevgili arkadaşlarım bir çatı altında ev sahibi olabilmek için kabule geçeceksiniz yani kadersel olarak bir şeyleri kendinize çekeceksiniz sevgili arkadaşlarım anneyi babayı çekebilirsiniz kayınpederik kaynanayı çekebilirsiniz eşinizi çekebilirsiniz patronu çekebilirsiniz uzlaşmak demektir ilişkilerde güzel yerlere gitmek demektir ev istiyorsun yapayalnız o evi alma şansın yok sevgili arkadaşım birilerini kendine çekmen gerekiyor uzlaşman gerekiyor canlanacaksın canlılık gelecek kafayı çalıştıracaksın Ardından başarı gördün mü? İletişim, sürprizler geliyor. Birileri çekeceksin, birilerini çekeceksin, eşini çekeceksin, patronunu, dostlarını, dost bildiklerin bir yerlerden yardım talep edeceksin. Sürprizler gelecek. Tutuculuk, başarı geliyor. Değişimler geliyor, sürprizler geliyor. Bakın iki tane sürprizin yan yana olması mükemmel sevgili balık arkadaşlarım benim. Güzel arkadaşlarım şansa doğru gideceksiniz diyor kartım. Ev isteyen arkadaşlarım onlar daha bir güzel çıktı. Hadi bakalım. Şimdi iş hayali olan sevgili balık arkadaşım, işim var belki de ama memnun değilsin. Daha güzelini istiyorsun. Daha şöyle sağlam, seni rahat yaşatacak iş hayalinde. Burada da diyorsun ki ben ne kadar kadersizim, talihsizim. Şöyle iyi bir iş yoluma çıkmadı diyorsun da baksana kupalara. Hiçbiri devrilmemiş. Yetmiyor bir tane de ilahi güç size. Kupa uzatıyor. Belli ki iş olanağın var. Sevgili balık. İş isteyen, iş hayali kuran balık arkadaşlarım. Yenilen. Oradan kalkacaksın. Şöyle bir patla, bir yenilen, bir kabuk değiştir. Yıkım yok. Durduk yerde yıkım meydana gelmez. Evet, cesaretini topla. Cesur ol. Risk al. Sevgili arkadaşım. Risk al. İş mi istiyorsun? Bir yerdeki işte, herhangi bir işte... Gözün mü var hoşuna mı gidiyor risk alacaksın cesaretini topla git başvur başvur güzel kardeşim bu başvurunuzun karşısında yüzde ellinizin elinden tutulacak yüzde ellinize ya da işimizde işte şu anda eleman lazım değil ya da bizim işimize göre eleman değilsiniz gibi sözlerle karşılaşabilirsiniz sevgili balık arkadaşlarım ama siz ne olursa olsun cesur olun. İsteyenin bir yüzü demişler. Siz iş başvurularını yapın ve beklemeyi alın. Gerekirse şehir şehir dolaşın. Sem sem dolaşın güzel kardeşlerim. İş başvurularımızı yapın, dolaşın ardından istediğiniz işi kucaklayın. Üzülmek yok, ağlamak yok, sıkıntı yok. Tamam, sürprizler gelecek sevgili arkadaşlarım. Bayram sevinci gelecek. Paylaşımcı sevgi gelecek. Bakın yine çıktı burada. %50 balık arkadaşlarımın iş hayatında hayali gerçekleşiyor. %50'sine biraz sırt dönme durumları söz konusu. Zaten kart resmen gösteriyor gerçeği. Ama velakin bu arkada kalan benim sevgili balık arkadaşım işsiz mi kalacak? Hayır. Ha sadece ne olur? İstediği iş olmaz. Anlatabildim mi? Bu budur. Sevgili balıklar ardından görün. Paylaşımcı sevgi bayram sevinci şimdi borç içinde olan benim sevgili balık arkadaşlarım 2020 yılında borçlarını ödeyebilecekler mi ya da çoğu gidecek mi sıkıntıları atacaklar mı şöyle bir bakalım hmm. hayal kırıklığı var Evet yenilenmek lazım bir şeyleri bitirmek lazım artık sorumluluk artabilir ama şunu söyleyeyim Sevgili arkadaşlarım yine %50 %50 çıkışlar var burada sizin bu sorumluluğunuzun hafiflemesi için buradaki arkadaşlarımızı demeyelim de sorumluluğunuzun hafiflemesi için sizlere yardım elleri uzanacak sevgili arkadaşlarım buyurun yine altından yardım eli çıktı gördünüz mü? Aile büyükleriniz olabilir patronunuz olabilir sizi seven insanlardan yardım elleri uzanacak sevildiğinizi hissedeceksiniz. Yükünüz hafifleyecek sevgili balık arkadaşlarım. Borç içinde olan balık arkadaşlarım. Buradaki borç içinde olan arkadaşlarıma gelince böyle kalmayacaklar. Bir yenilenme, bir bitişe doğru gidecekler. Hiç merak etmesinler onlarda. Evet şimdi benim sevgili balık arkadaşlarımın genelinde küs olduğunuz kişiler kim olursa olsun barış var mı? Eski eş, eski sevgili kaynana kayınpeder. Komşu arkadaşınız, dost zannettik. Ki hayatınızda kisi olduğunuz kişilerle barış var mı? Hmm. Tabi Ocak ayında her şey yerli bir vaziyette burada da ağlayanlar var. Ağlayana işin sonunda bakacağız bakalım kim kim için ağlıyormuş. Şimdi barışlar var mı? Hayatınızda barışlar meydana gelecek mi? 2020 yılının o 12 aylık sürecinde burada başlarda bir Durgunluk var yerle bir her şey. Ocak ayında. Daha sonra ayağa kalkıyoruz dengeyi kurmaya çalışıyoruz değil mi? Ama ne diyor kartım? Barışmak istiyorsan her iki tarafa söylüyor bunu. Sadece size değil karşı taraftaki partner olabilir. Arkadaş komşu olabilir. Birbirinize karşı nazik olun. Barışmak istiyorsan nazik olacaksın diyor. Bir şeyleri askıya al. Geçmişteki olumsuzlukları dile getirme diyor. Hata yapma. Sevgili balık arkadaşıma da karşı tarafa da. Evet. Dünya kadar mutlu olmak istiyorsan veya sizi ne bileyim mutsuz eden her neyse bandajlardan sıyrıl. Aile büyükleri aracı olabilir diyor. Evren aracı olabilir diyor. azizi söylüyor bunu. Küs olduğunuz kişilerle sevgili balık arkadaşlarım için. Şimdi... Bakayım en çok barışı isteyen kimmiş? Hmm, en çok isteyen sizsiniz sevgili balıklar. Bakın burada. Tamam karşı tarafta istiyor, istemiyor değil. Ama velakin karşı tarafın kalben bir kırgınlığı var, bir üzüntü durumları var sevgili arkadaşlarım. Bakın kalp burada resmen aranızda geçmişte ne yaşandı ise siz ise. Mücadele içindesiniz bakın burada savaş halindesiniz aslında bu karşınızdaki kişiler her kimlerse onlar bizim kaderimizin insanları diyen balık arkadaşlarım var. Tekrar kadersel olarak o insanlarla barışı sağlayıp hayatınıza çekmek isteyeceksiniz 2020 yılı içinde bu insanları artık kimlerse karşı taraf dikkatli. Siz hedef belirliyorsunuz, fırsat yakalamaya çalışacaksınız. Tekrar o insanları kendinize çekmek için sevgili balıklar. Karşı taraf karar aşamasında bir anda. Siz ne yapıyorsunuz? Mutluluk diyorsunuz. Doyum için barışalım. Karşı taraf da tamamlıyor. Kadersel olarak bakın. Ay çok güzel. Ortak noktada imparator içe çıktı. Evet siz birbirinizin kaderisiniz diyecek sizlere tabi bütün balıklara mı hayır burada bitirmiş olan balık arkadaşlarım var tamamen olay bittiyse orada barış tabii ki meydana gelmeyecek sevgili arkadaşlarım ama her şey bitmemişse tekrar karşı taraf sizi istiyor siz karşı tarafı istiyorsunuz buyurun kadersel olarak birbirinizin zaten kaderisiniz haberiniz olsun mutlu geleceğe doğru gideceksiniz bu barışın ardından ne diyormuş meleğim bir yıllık süreçte size verilen ana mesaj sessiz ol diyor. Sessiz. Bazen susmak en iyi cevaptır. Zihnini susturduğunda meleklerinin sevgisini duyabilirsin balık. Çok fazla konuşmamak lazımmış değil mi? Hadi bakalım öyle olsun. Evet sevgili balık arkadaşlarım bu açılımımızın da sonuna geldik 2020 yılında vallahi masayı doldurduk 2020 yılında benim sevgili balık arkadaşlarımın istekleri gerçekleşecek mi tarot açılımını tamamladık bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın her şey gönlünüzce olsun sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum kocaman da öpüyorum hadi bay balıkçıklarım benim